Merhaba, Madrid Prado Müzesi'ndeyiz ve Goya'nın kara tablolarına bakıyoruz. Bulunduğumuz oda bu tablolarla dolu. Bu resimler hemen Madrid'in dışında bulunan evinde dekorasyon amaçlı kullanılmıştı. Yani Goya bu resimleri evinin duvarlarına çizmişti. Şimdi bu tablolardan belki de en ilginci olan Satürn'e bakıyoruz. Buna Çocuklarından birini yiyen Satürn de deniyor. Satürn'e, oğullarından birinin tahtına geçeceği kehaneti gelmiştir. Satürn, zaman tanrısıdır ve bunu engellemek için çocukları doğunca onları yemektedir. Ancak içlerinden biri, Jüpiter, kaçar ve sonunda Satürn'ün tahtına oturur. Yani Satürn, ona yazılan kaderden kaçamaz. Belki de kaderini değiştirmeye çalıştığı için kaderinde olanı yaşadı da diyebiliriz. İşte burada da korkutucu biçimde anlatılmış olan hikaye bu. Bu tablo aynı zamanda Goya'nın o sırada düşündüğü şeylerin bir yansıması olarak da biliniyor. İktidar ve iktidarın kendi çocuklarına, kendini iktidara getirenlere nasıl davrandığının bir yansıması. Yani, iktidarda kalmak için. Goya, İspanyol monarşisinin ülkeyi yıktığını görmüştü. O zaman, Napolyon ordusunun ve monarşinin yeniden getirilmesinin ülkeyi yıktığını da gördü. Zamanın döngüsel oluşu, çocuklarına sırt çevirme, düşman olma fikri. Bütün bunlar bu tabloda alegorik olarak anlatılmış. Öylesine güçlü bir üslupla tasvir edilmiş ki daha ötesini hayal bile edemiyorum. Mesela bakın Satürn'ün pörtlemiş gözlerini, çocuğu saran ellerini, paniklemiş hareketlerini görüyorum. Sanki ''Hayır, iktidarımı kaybetmeyeceğim.'' diyor. Ama öte taraftan bunu yapması gerektiğini biliyor ve ne kadar kötü bir şey olduğunun da farkında. O yüzden de delirmiş ve kudurmuş bir biçimde yapıyor bunu. Goya Satürn'ü öyle bir çizmiş ki sanki eriyor. Bazı uzuvları yok. Tabii ki belirli bir anatomisi var ama sağ ne bir bakın. Kol derisi etrafını çevreliyor ve ile bileği arası neredeyse hiç yok. Omuzu da yine fazla görünmüyor. Daha sonra ışığın vurduğu bacaklarını görüyoruz. Sonra, sol kalçasının üzerinde fazladan bir parçası var. Yani, deliliğini ve sanki vücudunun ayrışmasını görüyoruz. Goya burada bedenin etini tüm şiddeti, fizikselliği, garipliği ve çirkinliği ile betimliyor. Evet, bence et kelimesi çok mantıklı. Satürn'ün bedeni sanki kasaptaki doğranmış et gibi duruyor. Aynı zamanda kendi oğlunu doğuruyor ve yiyor. İşte bu Goya'nın tanık olduklarının sonucu. O gördüğü dünyayı yansıtıyor ve insanlıktan anladığını ve insanın yapabileceği şeyleri resmediyor.